Hocam Ankara Derbisi ve Gelen Liderlik. Evet. Haftalardır biz bu günü bekliyorduk aslında bakarsanız liderlik konusunda ve istatistiklerin hepsinde en üst sıradaki ve Ankara Yücüler. Bir değerlendirmeniz alalım. Bu sezon ilk kez bir antrenman değerlendirmesi alabiliyoruz sizler. Ee, eyvallah. Özellikle hoş geldiniz. Ee, evet bir Ankara Derbisi. Yıllardır bir e, güzel tatlı bir rekabet var. E, tabii ki biz beklentileri e, biliyoruz takım için kuruldu onu biliyoruz. Oyuncularım ben de bunun farkındayız. Dolayısıyla hem derbinin olmuş olması ayrı bir özellik hem de özellikle içerideki maçımızı deplasman gibi görünse kazanmamız bizim için önemli. Dolayısıyla kazandığımız için tabii ki oyuncularım ben de camiada çok mutluyuz. Ama her maç bir final. Bu saatten sonra oynanan her maçın kendi içerisinde çok önemli değeri var. Oyuncularım ve ben de bunun farkındayız. Bulunduğumuz konum şu anda lideriz. Önemli olan ilk sonunda bu şekilde bitirebilmek. Tek amacımız, tek derdimiz bu. Bunun için çalışıyoruz. Hocam siz hep ihtiyatta açıklamalar yapmıştınız transfer yasağının açılması ile ilgili. Son dakikaya kadar biz de açılır diye bekliyorduk ama açılmadı. Bursun <Gülüyor> açınızdan bir handikap yaratıyor mu? Siz Yok o, o zamanlarda yani ben hep e, olumsuz en kötü senaryoyu düşünerek o zaman da böyle açıklamalar yapıyordum. Dolayısıyla açılmayacakmış gibi biz e, düşüneceğiz. Buna göre planlama yapacağız. Dolayısıyla da beklentimiz e, beklediğim aslında e, belki açılsaydı daha iyi olurdu ama e, açılmaması adını da ııı e, gerekli donanıma sahibiz kadro olarak. Bu da bizi sonunda istediğimiz hedefe götürecektir diye düşünüyorum. Bir kadro kalitenizde kulübenizde beşte sağlamdı ama. 2 tane özellikle forvet bölgesinden, bir tane defanstan adam eksildi. Bir de evet. yani transfer yapılamadı ama kadroda da bir eksiklik oldu. Evet. Bu sorun teşkil edecek mi hocam? Ya ıı, haftalardır ön tarafı ıı, ritimli bir şekilde, düzenli bir şekilde oynatamıyoruz. Ya sakat oluyor, ya covid oluyor, ya cezalı oluyor. Dolayısıyla hani biz bunlara hazırlıklıyız. O yüzden diyordum. Yani sezon başı hani planlamayı doğru yaparken ıı, sezon içerisinde bunun rahatlığını yaşarsın. Biz sezon başı doğru yapılanmanın içerisinde olduğumuz için aslında şu durumda çok fazla zorlanmıyoruz. Ama kimin oynadığı çok önemli olmuyor bazen. Sistem içerisinde oyuncu değerli oluyor. Dolayısıyla belli bir oyun şablonumuz sistemimiz var. Ee, bu sistem içerisinde e, oyuncuların yokluğunu çok fazla e, hissetmiyoruz açıkçası. E bu da oyuncularımızın kalitesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu hafta da yine bir iki oyuncumuz sakat yetiştirebilir miyiz bilemiyoruz ama yetiştiremesek bile B planımız var mutlaka. E, oynayacak oyuncularımız var. Hocam sakatlar değinmişken Atıf'ı dönemedim ama onun son durumu nedir? E, işte son oynadığımız maçta e, adresinde bir zorlanma oldu. E, dolayısıyla şu anda tedavisini e, sürdürüyor. Maçı e, maça yetiştirmeye çalışıyoruz. Yarın belli olacak. Yarın bir test olacak onun. E, yarın buna net cevap verebiliriz. Pintu azdır Pinto hazır. Pinto geçen hafta da hazırdı ama e, Yasin'in e, oynamış olduğu e, oyunlarda ciddi performans vermiş olması. E, dolayısıyla şu anda tercihimizi yine Yasin'le yana kullanacağız. Ama Pinto da bizim için değerli ve özel tabii ki. Şimdi futbolcular da İstanbul maçının çok önemli olduğundan bahsettiler. Sizin de çok iyi tanıdığınız bir rakip var İstanbul Supar. Bu maçla ilgili görüşlerinizi anlayabilirsiniz. Ya her maç kendi içinde önemli. Eee dolayısıyla dediğimiz gibi bugün hangi rakiple oynarsan oynat çok önemli. Çünkü kazanman gerekiyor. Kazandıkça ııı e, yakalanmış olduğun avantajı korumak e, durumu söz konusu. Dolayısıyla tabii ki ha İstanbul Spor e, kendi e, oyun sistemi ben de orada altı sene çalıştım. Geçen sene de çalıştım. Bir oyun anlayışları var. Ne olursa olsun bunu değiştirmiyorlar. Dolayısıyla e, iyi oyunlar oynuyorlar. Zor bir rakip. E, zor bir maç olacak ama güzel bir maç olacak. Tabii bizim hedefimiz zor da olsa kazanmayı bilmemiz gerekiyor. İnşallah hak edip kazanacağız bundan. Ee, taraftar için de hocam bu hafta dört maçı olacak. Yani saat dörtte olacak. Gündüz maçı diyebiliriz birine. Eee cumartesi günü. Evet. Cumartesi günde olacak. Yani türbünün de dolu olmasını bekliyoruz. Bu sezon ilk defa belki bütün türbinler dolu olacak. Taraftarla ilgili ne söylerseniz. Ya taraftarımız tabii ki onlardan ııı e, koşulsuz destek bekliyoruz. Iıı e, tabii şi, günümüz şartları ekonomik olarak ııı e, günümüz şartları zor. Pandemi biz bazı şeyleri anlayabiliyoruz. Fedakarlık e, yapabilen gelebiliyor. Gelemeyen de Gönülden destekliyor ya da e, ekranlardan seyrediyor ama e, gelmeseler de bizim arkamızda ciddi bir güç olduğunu e, bizi e, inanılmaz desteklediğini biliyoruz. Dolayısıyla gelebilen herkesin üzerinde e, tabii ki e, takım üzerinde çok büyük gücü olacak. Umarım e, yavaş yavaş her geçen hafta o stat dolar e, güçlü Ankara gücü gücümüze güç katar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka Başka Başka sağ olun. Sağ olun.